bu yer açmak için kat vermiştik alt kata ham işlemmemiş petekler ortalardan çekerek şimdi onların kontrolünü yapacağız aramız bunları kapatmış mı? Tekrar ham ihtiyacı var mı? ki duruma göre görünüyor. Ben normalinde hep düz örtü tahtaları kullanıyordum. Ama bu sene çuval kullanmaya başladık. Maalesef sonuç böyle oluyor. Arı boştan yere fazladan bal örmüş oluyor. Maalesef bu engel olamıyoruz. Galiba ben normal e, yemliklerim örtü tahtası gibiydi benim. Yine onları kullanmaya döneceğim gibi gözüküyor. Çünkü bütün kovanlarımda bu şekilde fazladan arıya iş e, çünkü çerçevelerin arasında geçmek için bal mumu işliyor arılarımız. Aslında yani boşuna zahmet boşuna işçilik. Evet bu. Buraya koyduğumuz trafora biz Çuval koymayı unutmuşuz. Normalde çuvalın içine koyup da o şekilde koyuyoruz straforları. aramız verdiğimiz bütün tetekleri gayet güzel kapatmış gibi gözüküyor. Şimdi alt katında kontrolünü yapacağım. Büyük ihtimalle görüntüye göre sanki anarımız üst katta gibi hissettim. Şurada çünkü bayağı bir yavru alanı var gibi. Altta yeni kabarttırdığımız peteklere de yavru atmış mı anarımız? Hem onun kontrolünü yapacağız. Çünkü eğer bu şekilde devam edersek üst kat sıcak olduğundan dolayı anarı üst kata yavru atacak. Alt katı da arılarımız polen ve şerbet deposu olarak kullanacak. Biz bunu istemiyoruz. Anarımız alt katta da yumurta atsın istiyoruz yeni ham peteklere. Bu yüzden eski petekleri yukarı çekip alta yeni ham petekler veriyoruz. Evet bu bizim yukarı çektiğimiz çerçevemiz polenli. Baya evet, baya bayağı bir bal kemerleri oluşturmuş şerbetlerden. Yavrular sökülüyor. Yavaş yavaş. Muhtemelen Anarımız alt katta diye tahmin ediyorum. Bu yeni verdiğimiz çerçevelere inşallah yavru attığım kısa bir kontrol yapacağız onunla ilgili. Şimdi şöyle rahatsız olmasın diye atayım. Maşallah. Evet. Karımız gayet güzel görünüyor. Sakin. Şu bir ve sondan Birinci ve baştan birincilere biz ham petek vermiştik arımıza. Hem kabartsın hem anarımız yavru atsın diye. Şimdi o peteye bakacağız hep birlikte. Çünkü baharda biliyorsunuz anarımız yeni ham petiye yavru atar. Eğer dediğimiz şekilde biz amacımıza Ulaştık demektir. Arımız açısından. Evet. Gayet güzel kapatmaya başlamış arılarımız. Şimdi burada taze yumurta için bakıyorum ama şu <gülüyor> anda yok büyük ihtimalle anarımız biraz daha kabardıktan son sonra buraya yavru atacaktır. Şimdi bundan bir önceki çerçeveimize de bakacağım. Olmaz diyeceğim ama arımız biraz gidecek gibi sanki. <gülüyor> bunu gayet güzel gayet iyi. gelişti arımız ağlar artık düzeliyor zaten yavaş yavaş bunu fazla kızdırmadan çerçeveye de bakmak istiyorum çünkü bir önceki iki günde de bu çerçevemizi vermiştik Tarımıza kabartması için. Evet. Gayet güzel kabartmış. Ee, ve çok güzel kanarımız günlük yumurtalar atmış bu çerçevemize. Ee, biz amacımıza ulaşmışız. Kanarımız üst katı sadece üst katı kuluç olarak kullanmıyor şu anda. Aynen bizim istediğimiz işlemi yapmış arımız. Alır ben anlamadım. Bir şekilde bu arımız biraz kızgın. Sebebini çözemedim. Günlük yumurtalar var. Her şey yolunda gibi. Bu önümden. Ancak o rüzgar da yok bugün. Bu arı, bir şekilde kızgın arımız. Daha fazla rahatsız etmeden hemen kapatmak istiyorum. Çünkü rahatsız ettikçe sanki o da bizi rahatsız edecek gibi. Şimdi eğer bu şekilde anarıya alt katta ham işi vermezseniz anarı üst katı Sıcak olduğu için kuluçkalık olarak tercih ediyor. Tabii böyle olunca da alt katı polen deposu ve e, yavru alanı olarak kullanmıyor. Polen deposu ve şerbetlik olarak kullanıyor. Bu da ilerleyen dönem için bizim sistemimiz, planımız açısından sıkıntılı bir durum. E, neden? Çünkü e, bazı zamanı biz Anarımızı alt katı indirip yeniden bir kurucu düzeni verip üst katı ballık olarak kullanmak durumundayız. Bu şekilde olursa üst katta bal zamanı muhtemelen e, yavru olacak ve arımız bal deposu olarak yer bulamayacak. Bu yüzden böyle bir sistem uyguluyoruz. Yani anarımız alt yine aynı şekilde kuluçko faaliyetine devam etmesi için. Evet bu aramız istediğimizi yapmış bizim. Gayet güzel. Evet bu de çok güzel kata koyduğumuz peteklere sarmış. Muhtemelen alt kata verdiğimiz ham petekleri de işlediler. Ona da bir kontrol yapacağız. Hem arılarımıza bu şekilde bir düzen sağlayıp hem kuluçkalık faaliyetini normal şartlarına göre devam ettirmesi sağlamaya çalışıyoruz. İlk açtığımız kovanlarda bununla başarılı olmuşuz. Şimdi bu kovanımıza da bakacağım aynı şekilde. Ana arımız yavru attıysa tetekleri kabattıysa arımız amacımıza kola demektir. Çünkü bu şekilde kata arı alırsak ana arı kuluçkalığı üst kata taşıyor. Bu da ilerleyen zamanda alt katı polen deposu şerbetlik olarak kullanıyor. Arı. Bu zaman zaman zamanda sıkıntı oluyor bize. O yüzden şimdi 3 gün önce verdiğimiz ampetek ne alemde ondan daha önceki verdiğimiz halinde onları şöyle kısa bir kontrol sağlayacağım eğer amacımıza ulaşmışsak ortadan çekip tekrar aramıza ham fetek vereceğim şu anda yeni kabartıyor bu peteklerimizi. Bu üç gün olmuştu aramıza vereli daha yeni başlamış kabartmaya aslında burada bizim çok güzel bir aparatımız var zaman zaman bunu kullanmayı unutuyoruz aldığımız çerçeveyi çok rahat takıp işimize devam etmek için ama daha da unutuyorum onu ben yaptığımızı Gayet kullanışlı bir şey. çerçevemizi <gülüyor> yere sağa sola bırakmaya gerek kalmıyor. Evet bu da 5-6 gün olmuştu. Ampe vereli, Komple neredeyse kapalı yavru. Evet. Kurtçuklar halinde. Üste i̇şte bir bal kemiri oluşturmuş. Arımız. Gayet güzel. Buna birkaç gün içinde tekrardan ham petek vermemiz gerekecek. Şu anda baya baya bir erken bu arımız için tekrar yeni bir ham petek vermek baya bir erken olacak. O yüzden şu anda vermiyorum. Bu varımızın da gayet durumu güzel. Sağlıklı. En azından bizim yönlendirdiğimiz, bizim istediğimiz şekilde polenimiz ilerliyor. Bal sezonunda çok şeyler beklediğimiz kovanlarımızdan bir tanesi.